Tarih, kültür ve tabiat turizminde marka olma yolunda hızla ilerlemektedir. Esbiye demek, türkülere konu olmuş Gelever Deresi demektir. Yahut tarihi bir abide gibi duran Andos Kalesi'nden gün batımını izlemektir. Tarihi Zefre Limanı'nda kayıkla gezip balık tutmak, Esbiye kent ormanına çıkıp, Giresun'u temaşa etmektir. Bakın şair Berat Ünlü, güzelliğini hangi dizelerle anlatmış? Muhteşem vedası güneşin güne, Kızıl perde serer Karadeniz'e, Allah'ın bir lütfu yansırken yüze, İner Espiye'ye Ebru'li perde.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 küçükbaş hayvanlara asıyorlardı. Alaflar vardı. Envayi çeşit meyveler vardı ve geçmişi araştırıyoruz. Giresun'un Espiye ilçesi Soğukpınar berdesi'nde. Karadeniz uzun yıllardan sonra ilk kez karla kaplandı. Biz Karadeniz'in o güzel kar görüntülerini çekiyoruz. Giresun Espiye ilçesi Soğukpınar berdesi bura. Neredeyse 1 metreden fazla kar var ve kış hayatı nasıldı buralarda geçmişte kış nasıl yaşanıyordu İnsanlar oldukça mutluydu o dönemler huzur vardı bereket vardı o dönem bu geçmişin kış hayatını araştırıyoruz Kafkas cephesinde burada verilen mücadeleleri araştırıyor o bembeyaz görüntülerini çekiyoruz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 Tarihi Bayramoğlu'nun ailesi bugünkü Soğukpınar beldesi Dikmen Mahallesi'nin tarihi caminin bulunduğu yerdeki modern cami. Vakıf yeri olarak bilinirdi burası ve buradan geçerken derlerdi ki eve gelmeden ayaklarınızı silkin. Vakıf toprağını getirmeyin evimize evimiz dağılır derlerdi. Ve buradaki medreseyi köyün ağasının dedesi söker taşlarını evine götürür ev yapar. Cami, mezarlık ve dedelerimin mezarının bulunduğu yer, okul okuduğum yer ve başka yer yokmuş gibi maalesef 1960'lı yıllarda okul buraya yapılır. Mezarlığın üzerine tuvaletini yapmışlardır okulun ve perişanlık o zaman başlamıştır ve köy bugün mürül ve sahipsiz haldedir.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 Karadeniz'in eşsiz yaylalarında açan vargit çiçeğinin hikayesini bilir misiniz? Güz vakti geldiğinde toprağın altında uyuyan vargit çiçeği artık tüm ihtişamıyla gün yüzüne çıkması gerektiğini anlar. Ve vargit çiçeğini gören insanoğlu da yayladaki zamanının dolduğunu ve yeni umutlara doğru yelken açması gerektiğini bilir. Yol uzun, menzil olarak, Gurbet elde yaşayanlar, sılaya hasret. Gençler, Giresun sevdasıyla yanıp tutuşuyor. Yollar uzun, buslat zor olsa da, güzel Giresunumuz bizi bekliyor.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 çok önemli bir bölgeydi ve başka yer yokmuş gibi Türkiye'de maalesef birçok mezarlık üzerine okullar ve kamu binaları yapıldı. Onun en acı örneği de 550 yıllık arşiv belgelerinde tarihi Bayramoğlu Nahiyesi olarak bilinen Dikmen köyünün okulu ve bugün çocuk sesine hasret buralar. En iyi evlerinden birisi buraların ve dolma ağaçla kaplı, üstü artama, içerisi dizme etraf duvarlar ve taş toprak dolma ve o evler artık yok. beton evler var şimdi. Geniş geniş evler yoktu, kat kat evler yoktu. Tek katlı bazen altı ahır iki katlı evler, üstü. Toprak damlı köm evleri, bazıları da hartama, taş dolmalı evler, içerisinde tavan dizme, ocaklık olan evler ve o evlerde mutlu insanlar vardı. Nasıl gidiyor? İyi. Geçmişte bu kara kışa okula giderdik. Şemsiye ne gezer? Her başımızdaki kavuklar, sırtımızdaki kalın tabanlar diye. Nasıl yapardık? Naylon poşet kesildik. Naylon poşet, poşet değil mi? Evet, onu evet. da bulmak ne mümkün? Ne mümkün? Yani. Gübre torbasından çanta yapardık. Yani çanta yapardık. Evet. evet. Ve öyle yemeği yemezdik. Öyle Hatta var. elimize koca bir odun alır ve odunla var. okula giderdik. Şimdi odun geldi mi zaten bir de dayak yedi okulda. Öyle mi? Okula Niye yok. odunla giderdik? Okula... O, ısınmak, ısınmak için. Ama bir, bir buçuk metre uzunluğundaydı değil mi? Tabii canım. Bir tarafta naylon torba çantadan yapılmış okul çantası, yırtık <gülüyor> lastikler, yırtık yün çarapları ve bir iki yamalı önlük, siyah önlük değil mi? Yakalık o beyaz yakalık, kirden ne olurdu? Simsiyah olurdu değil mi? <gülüyor> beyaz siyah lasildi. Evet. Evet doğru günler. Yollar da yol değil zaten. Bu yol böyle neredeydi? He. Evet. Daha karşı örnek yol belli. Evet doğru değil mi? He pat gelmiş. Ay vay. vay. Bozdur burası. Evet kar fındık bahçelerini adeta kaplamış durumda. Ve müthiş bir manzara. Ve biz Çocukluk yıllarımızı, geçmişi yaşıyoruz, tarihe not düşüp zamana noterlik yapıyoruz. 12 Şubat 2020 ve biz Kızılkaya Maden Dağları'nın bu güzel görüntülerini çekmeye için yola çıktık. Saatlerdir yürüyoruz ama yol bitti çünkü kar 2 metreye yaklaştı ve devam edemedik. En azından o güzellik muhteşem manzarayı buradan sizlerin bilgilerine sunmak istedik. Saatlerdir yürüyoruz ama yol bitti çünkü kar 2 yaklaştı ve devam edemedik. En azından o güzellik muhteşem manzarayı buradan sizlerin bilgilerine sunmak istedik. İsterseniz Kızılkaya Maden Dağları'nın o güzel görüntüleriyle önce sizleri baş başa bırakalım. Soğuk Pınar'ın başlıca geçim kaynakları fındık, hayvancılık ve aracılıktır. Bunların dışında inşaat sektöründeki teknik iş gücü de Soğuk Pınar'ın geçim kaynakları arasında önemli bir yer tutmaktadır. Soğuk Pınar'dan gurbete ilk köç 1960'lı yıllarda başlamıştır. İstanbul'un Zeytinburnu, Pendik ilçeleri, Kocaeli'nin Gebze, Çayırova ilçeleri ve Bursa'nın Emek Mahallesi'ne çok sayıda göç olmuştur. Bulundukları bölgelerde dernekler kurarak gelenek ve göreneklerini yaşatmaya çalışan Soğukpınarlılar her yıl memleketlerine giderek hasret giderirler. Fındık toplama vakti geldiğinde gurbettekilerin de gelmesiyle bahçeler şenlenir. Tüm sunular gibi solpınarlılar içinde fındık hayat demektir. Fındığı yetiştirmek, bakıp büyütmek, toplayıp harmanı almak için çok büyük çabalar sarf edilir. tatlı bir telaş başlar. İmece usulüyle toplanan fındık, modern makinelerle harmanlanıp kurutulur. Türkülere, manilere konu olan fındık, bölgenin en önemli geçim kaynağıdır. Bir dünya markası olan Giresun fındığının tüm çeşitleri, Soğuk Pınar Beldesi'nde yetişir. Tombul, Sivri, Palas, Badem ve Kuş Fındığı ile yetiştirilen fındık birçok ülkeye ihraç edilmektedir. Müzik Bölgemizde önemli bir yere sahip olan Yomra Fındığı ilk olarak 80'li yıllarda Trabzon'un Yomra ilçesinde imamlık yapan Mahmut Sarıkaya tarafından... Soğuk Pınar Beldesi'ne getirilmiştir. Bu fındık, belde iklimine uyum sağladığı için halkımız fındığa büyük talep göstermiş, kamuoyunda Giresun'un Soğuk Pınar Fındığı olarak ün yapmıştır.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 Karadır kaşlarım fermanı yazdırır Bu ders beni diğer gezdirir Lokmanı kim gelse yaramazdır Yaramı sarmaya dost kendi gelsin Yaramı sarmaya dost kendi gelsin Tavanın gürültüsü vurdu başıma Kardeş hayal geçti karşıma Kardeş hayal geçti karşıma Ayma çiçen açmış basma başına Sürmeler şeyek me kudreti beni aldı bir insan doyma yaşına